E, bireysel olarak da kişilerin e, kendileriyle barışık olmadığı zamanlar var. E, bu konularda nasıl destek veriyorsunuz? Yani bireysel olarak içgörüsü, farkındalığı gelişmemiş hmm. ve e, az önce dediğiniz gibi kendisiyle barışık olmayan kişiler eleştirilere çok yüksek tepki veriyorlar. Evet, Mesela evet. bir kişiye affedersiniz hani e, Aptal dediğinizde, hani dilim var mı yok demiyor ama e, deniyor, yani çok örnek. kullanıyor evet, örnek evet. olarak. Aptal dediğimizde o kişi hemen büyük bir etiketin alnına aptal olarak yapıştırılacağını düşünüp büyük bir tepki veriyor. Halbuki dese ki ne aptallığımı gördün veya hangi davranışlarım aptalcaydı veya neden böyle düşünüyorsun, bana bir yapıcı şekilde eleştirsen daha iyi olmaz mıydı dediğinizde o kişi diyebilir ki şakır şakır yağmur yağıyor senin kolunun altında şemsiye var ve sen aptalca bu şemsiyi kullanmıyorsun ben o yüzden aptal dedim diye izahat yapar açıklamadan sonunda kişi evet ben aptalca bir davranış sergiledim ya da ben böyle beraber ıslandık Yağan yağmurda şarkısına eşlik için bunu yaptım diyebilir ya da daldım diyebilir gerçeği neyse o ya da evet aptalca bir davranış yaptım teşekkür ederim efendim beyefendi hakikaten gösterge. dikkat etmeliydim evet. demedi kendisiyle barışık Tabii. insan. Ee, Kişiliğe saldırılsa bile onu yapıcı hale dönüştürebilir. Bu olmalı işte, değil mi evet. Sayın Çulfa? Ee, biz bir toplumsal bir boks arenasına dönüştürdük, ring gibi oldu her yer. Yani bakıyorum trafikte azıcık dokundurmuş iki kişi arabayı. İnmişler yumruk yumrağa kavga ediyorlar. Yani sokaklarda kavga edenler çok. Sen bana yan gözle baktın. Evlerde de bu yaşanıyor. Yani bu, bundan kurtulmanın mutlak surette sizlerden öğreneceğimiz yöntemleri var. Evet az önce dediğiniz gibi farkındalık içgörü. Dediğimiz gibi beraber işte içgörüsünü evet. yükseltme, kendiyle barışık olma. Aynı zamanda kişiliğe saldırmama, kişiliğe saldırılmışsa da bunu yapıcı hale, sorularla ve sabırla dönüştürme. Ee, eğer e, kişi eleştirecekse, eleştiren kişinin de yapması gerekenler önle güzel şey söyleyebilir veya nedenini açıklayabilir. Sana çok öfkeliyim, az önce önümde birden durdun, kaza olabilir diye çok korktum. Veya çok korktum. E, Affedersiniz kazık frenle durabildik gibi. Ya, bak, Yoksa, sana Yoksa sana çarpıyordu. Yoksa evet, sana çarpıyordu. Daha dikkatli o ol da, gibi. O da eğer küfür ederse ben küfür bilmiyorum demeli. Bakın Oo, bana küfür edildi. Ansiklopedi yazıyor ha. bizim millet küfür konusunda. Şimdi küfür eden bir kişiye ben gittim evet. dedim ki hem burada medya önünde olsun hem kendi seanslarımda olsun sonuçta başıma böyle bir şey geldi. Buradan bir operasyon yapayım dedim ve gittim adama sabırla ben küfür bilmiyorum dedim. Ve o anda adam yenildi. Mesela yenme meselesi de değildi. Yeni bir bakış açısı kazandırmak istedim topluma. O zaman benim küfür, küfür bilmediğimi bildiği için başka şekilde kızmaya başladı. İşte dikkat etseydin, arabayı şöyle kullansaydım. Devam ettim. Keşke dikkat etseydim. Bak kaza olacak, ölebilirdik. Evet, ölebilirdik dedim. Baktı, samimiyim. Gerçekten küfür bilmiyorum. Gerçekten olayı çözmek istiyorum Gerçekten olayı e, kabul ediyorum ve yapıcı davranıyorum İnanın 3 dakika mı almadı kişi sakinledi dinginleşti. İşte Hadi eyvallah dedim i̇şte e, ve dedim kardeşim bundan sonra sen elaya düzgün bir insansın hakikaten bu toplum seni bu hale getirdi dedim sana rol model olanlar utansın dedim Çünkü ben sana bir küfür etseydim, senin cebinde 99 daha küfür vardı dedim ve kısır döngüye dönüşecekti dedim. İzah ettim, uğurladım. Benden özür diledi. İşte öğretmeniyesi olduğum için, bu alanda çalıştığım için müthiş bir tecrübe çıktı. Yani kısır döngüyü peki nasıl kıracağız? Diyelim ki bir kişi küfür evet. ettiğinde toparlayacağız. Mesela. Evet. Kısır döngüyü de şu şekilde kıracağız. Eğer bir kişi diğer kişiye yanlış yapmışsa, e, yanlışa yanlışla cevap vermemeliyiz. Varsın bizim bir alacağımız olsun. Hele bu yakınlarımızsa, bu yabancı değil. Benim karım, benim kocam değil. Evet. Kısır döngüyü kırmak ve... Sabit kadem durmak gerekiyor. Yani başaramadığı, beceremediği, kendi kendine yetemediği durumda da işte My Life Danışmanlık ve Koçluk Merkezi içinde fırtınası olan ya da kendini daha iyi bir biçimde hayata hazırlamak isteyenlere yardım için hazır ve nazır. Hazırız Çok teşekkür evet. ederim. Mutlaka hazırız. Evet.